Çok gene t 5,2 olacak şekilde öteleyin. Pekala. Buna göre çok yeni yatay düzlemde 5, dikey düzlemde 2 birim öteleyeceğiz. Hemen yapalım. Önce bu noktaya bir bakalım. Bu nokta 3'e 3'ü gösteriyor. 3,3'ü gösteriyor. Bunu yatay düzlemde 5 birim ötelersem, x ekseninde 8 olur. Hemen yapalım. Yani 1 2 3 4, 5 birim öteledik. Aynı zamanda y değerinde 2 arttıracağız. Yani y ekseninde 1, 2. Cevabımızı kontrol edelim. Evet, doğru. Hemen bir örnek daha yapalım. Bu çokgeni t eksi 8 virgül eksi 2 olarak öteleyeceğiz. Yani yatay düzlemde eksi 8, dedik. Şuraya bakalım. Burası x ekseninde 0'ı gösteriyor. O halde bunu eksi yönde 8 birim öteleyeceğiz. Yani sola doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi buradan da eksi yönde 2 birim aşağı indireceğiz. 1 2 5'te i̇şte oldu. Şahane.